Aslı'nın 9, Emre'nin de 5 bilyesi varsa Aslı'nın bilyeleri, Emre'nin bilyelerinden kaç fazladır? Hadi videoyu durdurun ve soruyu cevaplamaya çalışın. Evet, şimdi de soruyu birlikte çözmeye ne dersiniz? Öncelikle Aslı'nın bilyelerini çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar da, Emre'nin bilyeleri olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Aslı'nın Emre'den kaç fazla bilyesi vardır? Çizdiğimiz bilyelere bakarak bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Bu bilyeye kadar, Aslı ve Emre'nin bilye sayıları birbirine eşit. Bundan sonra ise Aslı'nın 1, 2, 3 ve 4 tane bilyesi daha var. Peki, bu soruyu başka bir şekilde çözebilir miyiz? Evet çözebiliriz. Aslı'nın 9 tane bilyesi vardı. Bundan Emre'nin bilyelerini çıkarırsak aradaki fark yani Aslı'nın fazla olan bilye sayısını bulmuş oluruz. Yani 9'un 5'ten ne kadar fazla olduğunu bulmuş oluruz. O halde 9-5 işleminin sonucu bize aradığımız cevabı verir. Dokuz eksi beş, dört eder. Aslı'nın Emre'den dört tane daha fazla bilyesi varmış. Hadi gelin bir tane daha çözelim. Nur iki tane mektup postalayacak. Mektuplardan bir tanesi daha ağır, diğeri ise daha hafif. Ağır olan mektubun üzerinde sekiz tane pul var. Daha hafif olan mektuptaysa, ağır olan mektuptan beş tane daha az pul var. Hafif olan mektubun üzerinde Kaç tane pul vardır? Her zaman yaptığımız gibi, şimdi videoyu durdurun ve soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Soruya bir bakalım ve bizimle paylaşılan bilgileri anlamaya çalışalım. Unutmayın, soruda paylaşılan her bilgi önemli olabilir. Bunun için bu bilgileri bir kenara yazmanızı öneririm. Ağır olan mektupta 8 tane pul vardı. Hafif olan mektubaysa 5 tane daha az pul yapıştırmışlar. Hafif mektubun üzerindeki pul sayısını biliyor muyuz? Hayır. Zaten soruda da bunu soruyorlar. Peki bu konuda ne biliyoruz? Hafif mektubun üzerinde ağır olandan 5 tane daha az pul olduğunu. Ağır olanda 8 tane pul varsa, bundan 5 eksik olan pul sayısını nasıl buluruz? Tabii ki, 8'den 5'i çıkararak. 8 eksi 5 işleminin sonucu ise 3'tür. Böylece hafif olan mektubun üzerinde 3 tane pul olduğunu bulduk. Bu soruyu başka bir şekilde de çözebilirdik. Ağır mektupta 8 tane pul vardı. Gelin bunları çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hafif mektupta ise 5 tane daha az pul olduğuna göre, bu 8 puldan 5'inin üzerini çizelim, 1, 2, 3, 4 ve 5, bunlar yok. Peki, geriye kaç tane pul kaldı? İşte bunlar kaldı, 3 tane pul. Hafif olan mektubun üzerinde 3 tane pul var.